Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. İmrenli koyundan denize açılan ve 5 kişinin içinde bulunmuş olduğu tekne. 3 Haziranda kıyıdan ortalama 300 metre açıkta. Henüz bilinmeyen bir nedenle batmış. Teknedeki ulaş sarı, Levent sarı, Recep Gül Yıldırım ve Hasan Ekşi yüzerek kıyıya ulaşmıştı. Hastaneye Götürülen Recep Gül Yıldırım müdahale edilmiş fakat ölmüştü. Arkadaşlarının teknede bulunduğunu belirttiği Onurcan Özcan'ın ise cesedi bulunmuştu. Cenaze namazına, Özcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş, Ferhat Köçer'in aralarında bulunmuş olduğu sanatçılar katıldı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçe'nde çelenk gönderilmiş olduğu görüldü. Şile'den denizde teknenin batması sonucu 21 yaşında hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın cenaze, cenazesi İstanbul'da defnedildi Şile'den denize açılan teknenin batması sonucu 21 yaşında hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın cenazesi İstanbul'da defnedildi müzisyen Özcan için ikindi vakti Pendik'teki Kurtköy merkez camisinde cenaze namazı kılındı camide Anası Hatice Özcan babası Metin Özcan taziyeleri kabul etti